Merhaba sevgili akrepler ve Yükselen Burcu akrep olanlar 2021 Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler Ekim ayı sizin için önemli bir ay birçoğunuz bu ay doğdunuz özellikle 23 Ekim'den itibaren doğum günü olan tüm akreplerimizin doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı güzel bir ay dilerim size bu ay güçlü etkiler var gezegeniniz Mars ay boyunca terazi burcunda olacak ama 30'undan itibaren artık sizin burcunuza geçiyor Merkür retrosu devam ediyor 18'inden sonra ise sona erecek Merkür ileri harekete dönecek 6 Ekim'de terazi burcunda yeni ay var 20 Ekim'de ise koç burcunda bir dolunay var Evet şimdi detaylara bakalım Güneş ayın 23'üne kadar terazi burcunda Merkür terazi burcunda giriliyor ve gezegeniniz Mars ayın büyük bölümünde terazi burcunda 6 Ekim'de terazi burcun 13 derecesine yeni ay doğuyor Terazi Burcu sizin 12. eviniz. Yani burası biraz daha geri planda kalan, biraz daha gizli saklı konularla alakalı. Ve tabii ki e, enerjisel olarak biraz aya, belki içe dönük başlayabilirsiniz. E, bu ay biraz dinlenme, bekleme ayı gibi. Evet, bir tatil de yapabilirsiniz. Biraz böyle toplumdan uzaklaşmanız, biraz izole, izole olmanız da mümkün. Belki daha bireysel hazırlıklarınızla ilgileneceksiniz. E, özellikle terazi yeni ayı bu anlamda hayatınızı iyileştirmek için belki bir ruhsal bedensel zihinsel e, şifa çalışmaları terapi çalışmaları iyileşme çalışmaları içinde fırsatlar sunabilir size maneviyata yöneldiğiniz biraz böyle hayatın ruhsal konularına daha fazla odaklandığınız bir süreçte olabilir tabii ki Merkür Retrosu geçmişteki konuları ya da bilinçaltınıza sakladığınız bazı duyguları düşünceleri daha fazla gündeme taşırken hani bunlardan özgürleşme bunları dönüştürme imkanları da veriyor size lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız her akrep aynı şekilde etkilenmiyor Hatta çok az da etkilenebilirsiniz Eğer kişisel doğum haritalarınızda öncü burçlarda koç terazi yengeç oğlak burçlarında 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler daha bir kendini gösterebilir belirgin olabilir ee, ama yoksa özellikle öncü burçlarda gezegen yerleşimleriniz o zaman çok da fazla bu etkiler sizin için e, aktif olmayabilir. Daha toplumsal alanda, kolektif alanda bu tesirler gündemde olabilir. Evet, e, bu ay, ayın 6'sından itibaren 2 haftalık süreç içerisinde yeni ay tesirleri gündemde olacak ayın 20'sine kadar olan süreçte ayı kendi içerisinde biraz özel tesirler barındırıyor her zaman rastlamayacağımız bir etki bu birçok birkaç aydır gerilemekte olan birçok gezegen bu ay gerilemesini bitirecek Evet gezegenlerimiz ileri harekete dönüyor ki kuşkusuz bu verimli bir dönem hem toplumsal alanlarda hem kişisel alanlarda ancak gezegenler ilerlemeden önce retroları biterken bir yavaşlar hız keser hatta durur. İşte bu ay birçok gezegenin böyle bir durma enerjisi var gökyüzünde Ayın altısında sizin yönetici gezegeniniz Plüto Oğlak burcunda retrosunu tamamlayacak ve duracak. Ayın onunda Satürn Kova burcunda retrosunu tamamlayacak ayın 18'inde Jüpiter kova Burcu'nda retrosunu tamamlayacak ve yine aynı gün 18'inde Merkür de terazi Burcu'nda retrosunu tamamlayacak ee, gezegenlerin yavaşlaması ve durması da enerjisi olarak hepimiz tüm dünyayı etkiliyor Hatta zaman algımızda bile böyle bir yavaşlama söz konusu olabilir ee, Biz de biraz böyle durabiliriz şöyle bir belki ana odaklanma ya da gezegenlerin sembolize ettiği konulara daha fazla odaklanmak söz konusu ve bu odaklanma aslında bizim bir şeyleri fark etmemiz için de bir fırsat yani gezegenler ilerlemeden önce e, bu duraklama e, birkaç aydır belki hayatımızdaki bazı konuları Hani bir sorun olabilir bu ya da istediğimiz bir şeyler tam e, istediğimiz gibi ilerlememiş olabilir bazı projeler yavaşla yavaş ilerliyordur ya da engellerle karşılaşıyordur Hani buralardaki eksikleri hataları yanlışları fark edebiliriz Örneğin farkındalıklar olabilir ya da enerjimizi olmayacak bir şeyleri harcıyoruz yani Aslında olmaması gereken ya da bizim için yararı olmayan bir şey enerjimizi harcıyoruz yani bunları fark edebiliriz Bu bir farkındalık işte bunun için bir yavaşlamak gerekiyor Aslında bir şeylere odaklanmak gerekiyor ana odaklanmak gerekiyor gezegenlerdeki bu duraklama dönemleri bize bunun için bir fırsat Aslında ayın 5 ile 20'si arasındaki süreçte bu tesisler yaklaşık 2 haftalık süreçte kendini gösterebilir. Ayın 20'sinde Koç burcunda güçlü bir dolunay var bu dolunayı Mars yönetiyor ve Mars plüto'ya tam bir kare açı içerisinde 27 derece koç dolunayı lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 27 derece ve yakınlarında Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa sizin için etkiler çok daha yoğun olabilir ama gezegeni Mars yönetiyor ee, ve sizi de Mars yönetiyor Mars'ın özellikle pürütoya yaptığı kare açı sizin için bence yine önemli tesirler yaratabilir yani mücadele gücünüzü arttırıyor sizi daha hırslı daha tutkulu yapabilecek bir dolunay bu iş konularınız mesleki konularda bazı önemli farkındalıklar verebilir yani üzerinde çalıştığınız bir iş olmasını istediğiniz bir işte belki yani olumsuzluklar da görünür hale gelebilir ve siz burada belki bu işi bırakabilir başka bir mesleğe başka bir çalışma şekline veya işinizde başka bir çalışma düzenine de geçebilirsiniz birlikte çalıştığımız kişiler yanınızda çalışan kişilerle ilgili dönüşümler olabilir iş ve meslek olduğu kadar genel sağlığınız alışkanlıklarınız yaşam düzeniniz diyetiniz beslenmeniz gıda yani tüm buralarda da bazı önemli dönüşümlerin olması düzen değişimlerin olması mümkün Tabii ki bu düzen değişimleri öncesinde Belki sağlıkla ilgili bazı hatırlatmalar da olabilir hayatınızda. Yani bir sağlık sorunuyla yüzleşme, bir karşılaşma da olabilir. Baskıları biraz sağlık konularında hissedebilirsiniz. Ya da çalıştığınız beraber çalıştığınız kişilerle ilgili olarak yani, e, güçlü kişiler, otorite sahibi kişiler ve kurumlardan da bazı baskılar görebilirsiniz. Bunlar engel şeklinde de olabilir. E bunların size yarattığı bazı farkındal verdiği farkındalıklar hayatımızda bazı dönüşümler, yol değişiklikleri de getirebilir. Tüm bunlar bu dolunayda çok aktifleşecek. Sevgili akrepler, 20 Ekim ve yakınları ve özellikle ayın son zamanları, son günleri, son haftası bu tesirler çok belirleyici olabilir ayın 23'ünde Güneş artık akrep burcuna geçiyor Evet sizin doğum günü döneminiz başlıyor ve Mars yönetici gezegeniniz ayın 30'unda akrep burcuna geçecek Kasım ayında özellikle Mars'ın etkisi sizi çok destekleyecek enerjinizi mücadele gücünüzü arttıracak e, vücut yani fiziksel enerjinizi arttırdığı gibi hayatınızdaki hedeflerinizde çok daha kararlı, hırslı, tutkulu olabileceğiniz bir dönem ve Kasım ayı zaten akrep yeni ayı da söz konusu ve yılın en önemli ayı olacak önümüzdeki ay sizin için bu ayı böyle bir belki bir hazırlık, bir dinlenme, bir gözden geçirme süreci olarak da değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler,